Herkese merhaba sevgili teknolojioku takipçileri. Ben Özgür Çetin. Ben Osman Tufan. teknolojioku yorum programımıza ambulans sesleriyle şu anda E5 kenarındayız. Hiç Başlamış. eksik olmayan ambulans Evet sesleri. hiç eksik olmuyor. <gülüyor> Burası E5 kenarında olduğumuz için sürekli bir ambulans geçiyor arkadaşlar. İnşallah şifa alır insanlar öyle diyelim. Şimdi Osman kötü haberler var yine. Evet zaten bu programın... <gülüyor> <gülüyor> %80'i kötü <gülüyor> haberler İsmini diye. İsmini değiştirelim artık biz. Teknoloji oku felaket falan olsun. Böyle. Hep zam haberi Geç, veriyoruz. Evet, zam haberi. Öyle zamla ilişkin bir başlık yaparsak. Haftanın zamları falan diye evet, Zaten evet. her hafta bir şey mutlaka zam geldiği için artık şaşırmamaya başladık. Evet arkadaşlar biliyorsunuz bu haftada e, otomobillere bir zam geldi. Kısmi bir zam aslında. E, 130 bin. Yani ham fiyatı 130 bin lira Gümrük fiyatı daha doğrusu giriş fiyatı 130 bin lirayı aşan İtal otomobilleri İtal otomobillere yüzde 60 olan ÖTV yüzde %80 80'e çıkartıldı. E, fakat bu baktığımız zaman günümüzde en çok tutulan modelleri hemen hemen etkiledi, etkiledi. diyebiliriz. E, örneğin Peugeot 2008 de bunlardan biriydi. Son dönemde Türkiye'de gerçekten çok tutulan modeldi. Ne oldu? Sadece 2.000 bin lirayla bir de otomobilin fiyatı 132 bin liraydı. 2.000 bin lirayla ÖTV'ye geçildi. Aynı. Şu andaki fiyatı da 180-190 bin lira oldu yani. Ya şimdi şöyle tabii, diyeceksiniz ki teknoloji programında otomobilden niye bahsediyoruz? Ha olur mu? Ee, şöyle, biliyorsunuz biz otomobil haberi çok yapıyoruz ve çok da okunuyor. Sağ olun, <gülüyor> teşekkür ederiz bu konuda sizlere. Ve tabii de hepimizi de ilgilendiren de bir konu olduğu için yani. biz de değinmek istedik. Osman da söylediği gibi... Özellikle ithal otomobilleri geldi ama iyi bir tarafı da var bu arada. Çok küçük bir kısım olarak söyleyeyim onu. Bazı yerli otomobil, yerli dediğim Türkiye'de üretilen otomobillerin fiyatlarında da kısmi de olsa 3-5 bin liraya varan bir oranda bir indirim de i̇şte oldu. İşte otomobiller hangileri? Ben baktım var. Clio Sembol galiba arkadaşlar. Clio Sembol'un o <gülüyor> ceset bir motoru var. 1-0 falan 70 beygir. O var. Yani onların giriş, giriş, seviyesi, yani, giriş seviyesi var. 100 bin liraydı yakın zamana kadar. Şimdi 130 9000 bin, bin olmuş 133 bin liraya inmiş falan var. Şimdi onları gösteririz ekranda hatta birkaç örnekle beraber sevgili prodüksiyon amirimiz Oğuz bunları koyar diye tahmin ediyoruz. Yani kısmı da olsa bir fiyat indirimi oldu. Ya kimsenin beğenmediği araçlarda Bak, evet. yani olsan olur olmasa olur diye <gülüyor> geçiriyorum içinden. Şimdi popüler olan modellerin fiyatı yükseliyor da yani kimsenin bakmadığı ya bu arabaya mı dediği arabaların da fiyatı düşmesi çok bana heyecanlandırmadı diyorsun. Evet. Bizi de heyecanlandırmadı. Ya şimdi bizim Türk milletinde genelde şöyle bir şey var. Şimdi gel bende de var bu gerçi. Bakıyor adam işte Egea'nın fiyatı. Misal 130.000 lira mı dedin abi? Evet. Ya diyor ki 130.000'e bunu alana kadar şunun ikinci elini alırım. Evet. Ki ben de o mantıktayım yani. Şimdi kalkıp da 130.000 lira o arabaya verene kadar gider böyle daha kaliteli bir markanın ikinci 2-3 yaşında. 2-3 yaşında 5. Tabii ki alabilirim. Belki. Ya Volkswagen Polo olur mesela. Polo'nun en doları 2015 model baktım. 120.000'lerde en dolusu. Her şeyi var. Yani kilometresi de 50 binlerde. Onu alırım. Daha mantıklı olur yani. Zaten herkes o modda yani. Yani evet. <gülüyor> Ama şimdi arkadaşlar bu Clio symbol dediğimiz en boş arabayı biniyorsunuz. Misal camlar bile şey çubuk şeyleri, aynaları. Aynaları çubukla evet. ayarlıyorsun. Öbür taraftaki yanı açacak olsan aynaya ulaşamıyorsun zaten. Yani yıl olmuş 2020. 2020. Çubuklayın aynalardan var. İşte bunu bunu yapmalarının sebebi diyorsunuz <gülüyor> ithal yani cari açığı kapatmak için alınan bir önlem ama ben benim gördüğüm birazcık hani iş artık çığırımından çıkmış. Yani benim gördüğüm açıkçası cari açığı kapatmaktan ziyade bu otomobil segmentte iyi satıyor. Buradaki vergiyi biraz daha artıralım. Bir ay satmaz, iki ay satmaz, üçüncü ay yine satmaya başlar. İnsanlar alışır. Alıştıktan sonra oradan gelen para çoğalır gibi bir e, amaç seziyordum ben açıkçası. Ama şu anda şöyle bir sorun olmaya başladı benim gördüğüm İyi bir hani o segmente giren otomobillerde 300'den aşağı falan pek araba kalmadı gibi Kalmadı kalmadı 300 bin liraya da yani ne bileyim iyi bir para yani bilemiyorum ben tabi veren yani vardı da Yani 280 bin lira falan oldu arkadaşlar o yani Sınırda olan araçların bile Yani Türkiye'ye giriş ücreti Hani 130 bin liranın sınırında olan araçların bile Şu andaki vergili satış fiyatları 280-290 bin lira oldu Son zamla birlikte Hani biraz daha üst yönündeyse zaten artık 300, 400, 500'e kadar. Gidecek, gidiyor. Gidecek. Gidiyor zaten. Gitmiştir yani. Gidiyor, tabii. Ee, dolayısıyla, dediğim gibi abi ay Ikea ya. ayda böyle bir şey olur, tamam ya bu araç ne kadar pahalanmış falan filan gibi böyle bir seyzeniş olur ama sonrasında yine bir şekilde satmaya Gidiyoruz. başlar gibime geliyor. Peki. Bir de oyun var bir tane sende. Başladın ufaktan. Bir tane bende bir oyun var. Marvel Avengers. Evet. Avengers, evet arkadaşlar o da e, raflardaki yerini aldı dün itibariyle Cuma günü çıkışını gerçekleştirdi oyun. Ya açıkçası e, ben şunu Nasıl söyleyeyim, ben çok fazla beğendim. beğenmedim. Hani daha iyi olabilirdi, biraz aceleye getirilmiş. Şimdi şunu bir kere kabul etmemiz gerekiyor, Marvel oyuncu yapmak çok kolay değil yani. Baktığımız zaman süper kahraman oyunu yapmak zaten zor da. Ee, bir de Avengers ekibinin adına oyun yapıyorsun, orada 6-7 tane süper kahraman var, hepsinin öyle oynan, oynanış dinamikleri var falan, çevreyi ona göre tasarlaman, dizayn etmen gerekiyor. Mesela adamlar Marvel Spider-Man'i yaptı, PlayStation 4'ü özel olarak, gayet güzel bir oyundu. Ama oyun orada anışıyla, bir, bir, bir süper kahraman var yani Bir mi? süper kahraman. Burada işte. mesela Hulk var, yani mesela... Bir Thor, ee, Thor var, o... Iron Man var, hepsi var yani. Ona değineceğim işte, Batman'i yaptılar, o da mesela Sadece Batman Arkham City. İşte Arkham Knight falan neyse, onlar da gayet güzeldi, yüksek puanlar aldı ama buna bakıyoruz şimdi tam bir sürü karakter var ama yani mesela Hulk'la oynuyorsun, yerden bir şey alıyorsun, taş alıp atıyor hesapta, kök gibi bir şey çıkartıyor, yerde hiçbir şey çıkmış izi yok. Hayır ben burada da, burada arkadaşlar, betasını ben de oynadım oyunu, hatta kızımla beraber oynadık, bayağı da eğlendik dediği gibi. Yani bence sıkıntı şu, bütün karakterler üç aşağı beş kiri aynı özelliklere sahip. Yani çevreyle tamam. etkileşim sıfır. Hı. Sıfır bir de yani mesela vuruş stilleri falan tamam Hulk'un mutlaka farklı vuruşları var. Iron Man uçabiliyor vesaire falan ama hani bir süre sonra böyle aynı gelmeye başladı bana altyapıları. Ya zaten vur kır parçala gibi bir oynar. Yani mi? önünüze gelene zaten tekmeliyorsunuz. Sonuçta süper kahramansınız falan ona alışkınız ama e, yani oynanış dinamikleri bir yerden sonra dediğim gibi tekrar etmeye başlıyor. Çok fazla özel hareket yok mesela. Şimdi Iron Man'in filmini izleyenler falan bilirler adamın böyle milyon tane şeyi var. Evet. E bunda bakıyorsun 2-3 tane özel hareket koymuşlar, e, ilerledikçe bazı şeyleri açıyorsun vesaire ama yine de hani çok fazla geniş bir yelpaze söz konusu değil. E, bu bir önemli Hadi bir tam. eksi. Bir de dediğim gibi oyun çok aceleye getirildi. Yani böyle bir oyunu sağlam bir şekilde yapmak için muhtemelen hani bir 4-5 sene üzerinde çalışılması lazımdı. Hem böyle işte atıyorum açık dünya tarzında olacak Spiderman'de olduğu gibi, e, onun içine senaryo şeyleri koyacaklardı ama böyle daha çok bölgesel, böyle old school Önümüze tarzı gelene, bir, vuralım, bir yapım kıralım. olmuş. Bence çok yüksek inceleme puanları almaz. Ama tabii hani Avengers oyunu olduğu için yine bir satış rakamlarına ulaşacaktır. Çünkü evet. sonuçta önemli bir kitleye sahip biliyorsun. Geçen sene çıkan filmi işte Avatar'ı falan dünyanın en çok e, gişe asılatını elde eden filmi olmuştu. Bir de bu oyunun çok eleştirilmesinin sebebi hani gerçek aktörlerin yerine sallamasyon karakterleri oynak aktarmaları oldu. Şimdi baktığın zaman ayrı menesenelerdir oynayan adam Man değil. Yani. İşte Oyna girecek. <gülüyor> ben onu da aynısını söyledi bu arada. <gülüyor> bu nasıl tor <gülüyor> dedi mesela. Tor bayağı böyle bizim şey Gaziosman Paşalı delikanlı gibi olmuş. Sakallı falan, <gülüyor> falan tamam mı? Nasıl bu torbaba falan dediği şey hiç benzemiyor. Natasha falan hiç benzemiyor. Yani ona Natasha ona. hiç benzemiyor. Hiç benzemiyor. Yani. Muhtemelen orada şeyden anlaşamamışlardır. Ben öyle tahmin ediyorum. Anlaşma değil de derif... bence bunlar işte o yükün altına girmek bence istemediler. Istemedi. Yani Çünkü o adam, adam yüzüne bir para isteyecek. Yani bu kadar para verirsek evet. yani biz, yani biz bundan nereden para, para kazanamayız. <gülüyor> aynen. O yüzden de... Hiç alakası yok yani. Bir tek şey birazcık benziyor. O da vücuttan dolayı. Fulk. Fulk yani o vücuttan <gülüyor> dolayı benziyor. Kafa zaten garip bir kafa. Yani Hulk'un e, Profesör Halil'inin hiç alakası yok bu anla. Ya Profesör Hulk zaten hiç ayrı değil. bir roman, ayrı bir şey de. E, onun konusu apayrı zaten. Onu filmde de mesela ayrı bir film yapıp anlatmaları lazımdı. Onun Profesör Hulk'a dönüştürülmesi. Ama öyle arada geçen döneme sıkıştırmışlar onu. Onun Marlola ve Hayranları zaten filmde de eleştirilmişlerdi de. Burada zaten Profesör Hulk'u yapamazlardı. O ayrı bir mesele. Yani ben kısacası çok beğenmedim. Hani... Ee, zaten önümüzdeki günlerde arkadaşlar incelemesi de gelecek. Detaylı bir incelemesini hazırlıyoruz. Orada da daha net bazı şeyleri göstermeye çalışacağız sizlere. Tabi sen hem PC'de bakıyorsun hem PlayStation'da. PlayStation'da aynen yani bir şey yapmaya çalışmışlar. Olmamış. Ama tabi şöyle düşün belki de biraz ondan dolayı Yani bir kitle var ya. Sonuçta Avengers'ı seven bir kitle var. Yani. Bunun bir kısmı oyunda oynuyordur. Hani adam şöyle hesap yapıyor kavaca. Avengers filmini kaç kişi Örnek veriyorum 1 milyon kişi. Şimdi atıyorum dünya çapında ya da 10 milyon kişiyizdir diyelim ki. Bunun diyor ki %1'i oyun oynasa %1'inin o biri de benim hani konu malısa falan o, o hesaplamak para falan. tamam. Tam <gülüyor> buradan yerim. Turkos'un hesap yaptık burada. <gülüyor> ne para ve. Be, ha, hani belki ön düşündüler diye tahmin ediyorum ama haksız bir hesap değil bu yani bence. Alınır alınabilir ama tabii oyun daha camiyaysa başka bir şey. Ya yapma. oyun alınabilir de abi şimdi oyunun Türkiye fiyatı da PlayStation için 500 küsür lira yani. Evet. Ucuz oyun kalmadı zaten. Hakikisi biraz değil. daha uygun da yani. Tamam da ben ona 500 lira verene kadar ne bileyim daha Tabii farklı canım. bir oyun için alırım o bitcemi evet. derim ki ya Kesinlikle. ileride şu oyun gelecek zaten tam oyun dönemine giriyoruz biliyorsun evet. Eylül, Eylül ekim kasım evet. yani onu alana Park kadar geliyor, diyeyim ki ne geliyor aynı gibi oyunlar geliyor diyeyim onu alana kadar 500 lira ama şu köşe şu oyunda arz şimdi 500 lira az para değil gelen oyunların hepsini de alamayacak muhtemelen çoğu kişi evet. atıyorum. İki oyun alma hakkı olsun ya da üç oyun alma. Hadi 1500 lira oyun bütçesi ayırmış olsun eleman. Ee, Şimdi yani. onun birini 1'ini verirsen vermek çok mantıklı değil. Neyse detaylı bir inceleme gelecek. Orada da yorumlarımızı görürsünüz arkadaşlar. Bir Teknoloji oku programının programında sonuna geldik. Yine üzücü haberler verdik size ama <gülüyor> evet. bizimle alakası yok meselenin. Haftaya farklı bir programda görüşmek üzere. Ama, ama son bir kez şunu söyleyeyim. Youtube kanalımıza abone olmayı. Bizleri aynı zamanda Instagram, Twitter ve Facebook gibi sosyal takip etmeyi unutmayın hafta görüşmek üzere Hoşçakalın. kalın kalın